Aslan burcu erkeği krar oldukları için sinek yerine konulmayı hiç sevmezler. En çok kendilerine dikkat edilmesine bayılırlar. Bunların hayattaki en büyük zevkleri egoları ve gururlarıdır. Onlara zarar gelmemesi için her şeyi yaparlar. Kendilerine yapılan davranışı asla unutmazlar. Hiç olmadık yerde ve zamanda geçmişin öcünü mutlaka alırlar. Her şeyin en iyisini isterler yoksa hiç olmasın derler. Çok keyifçidirler, çok kıskançtırlar, etrafındaki herkesi kıskanırlar. Bu adamı delirtmek istiyorsanız sen haksızsın diyebilirsiniz. Haksız olduklarının kafalarına yatmasa bile asla kabullenmezler. Okul zamanlarında sınavlarda arkadaşlarını kopya vermeyen bir burçtur. Espri kabiliyeti gerçekten çok gelişmiştir. Kapalı alanlarda fazla duramazlar. Dışarı çıktıklarında adamın başını belaya sokarlar. Bir bakarsın güler, bir bakarsın kalk gidelim derler. Başkalarının yanında aslan gibi dururlar ama kimsenin kendilerini görmediği yerlerde bol bol ağlarlar. Aslan burcu erkeğinin hakkından koş burcu kadını gelir. Koş burcu kadını onu çok güzel bir şekilde yola getirir. Aslan burcu erkeği hep imkansızın olmasını ister. Kolay görünen işlerle uğraşmazlar. Sizi terk ederken alaycı ve arkadaşça görünürler. Sizi teselli etmek bir kenara dursun, bütün suçu sizin üstünüze atarlar. İlişkinin bitme sebebinin sizden kaynaklandığını anlatırlar. Siz mükemmel bir ilişkiniz olduğunu sanırken bir bakmışsınız sizi suçlamaya başlamış. Aslan yeni avının peşindedir dikkat edin. Ben terk edilmem terk ederim benden kimse vazgeçemez ben başkasından vazgeçerim diye düşünebilirler. Aslan burcu erkeğinin kafası bu şekilde çalışır. Ne yapacağı asla belli olmaz çünkü kendileri de ne yapacaklarını bilmezler. Genellikle ilişkilerinde ipleri eline almak isterler. İlişkiyi kendi istediği gibi yöneten ve beraberliğin kötü bir şekle gittiğini anlarsa, karşısındakinin ona karşı ilgisiz davrandığını, gidebileceğini anlarsa, kadın onu terk etmeden önce o kadını terk eder. Eğer aslan hiçbir şey anlamadıysa ve terk edildiyse hiçbir şey olmamış gibi davranır. Ama onların içinde fırtınalar vardır, fırtınalar kopar. Kendi kendilerini yiyip bitirirler ama bunu kimseye belli etmezler. Terk edilme duygusu aslan burcu erkeğinin beynini kemir. Sonra kendisini yeni ilişkilere atar. Böylece kendisini gizler ve etrafındaki herkes onun umursamaz bir insan olduğunu düşünür. Bu davranışları sırf kendisini kanıtlamak için yapar. Yeni ilişkilerinde karşısındaki kadına gerçek duygularla bağlanmaz. Zor seven bir burçtur. Bu durum kendisini rahatlatana kadar devam eder. Aslan erkeğinin fark etmesi... Pardon, terk etmesi için birçok neden vardır. Kuşkucu yapıya sahip olan aslan burcu erkeğinin neden terk ettiğini anlamak kolay değildir. Çünkü onlar kafalarında çok tilki taşırlar. Bunu dışarıya yansıtmazlar ama bazen de küçük bir olayı deve yaparlar. Bu nedenle ayrılık için bir ton sebep üretebilirler. Eğer size eskisi gibi davranmıyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Çünkü bir işi zorla yapmazlar, yapamazlar. Eğer ilişkiden sıkıldıysa kimse onu zorla tutamaz. Kadının ona karşı tavırlarının değişmesi ya da onu fazlasıyla kısıtlaması, bir şeyler yapmasına izin vermemesi, olmadık zamanlarda kıskançlıklarla onu bunartması aslan burcu erkeğinin sıkılmasına neden olur. Özgürlüğüne düşkün olan aslan ilişkiyi bitirebilir. Aslan erkeği sizi terk ettiyse ona olan tavırlarınızı gözden geçirmeniz gerekir. Eğer sizi daha terk etmediyse fakat sıkıldığını anladıysanız hemen kendinizi sorgulamalı, ona sizde sevdiği hareketlerle yaklaşmalısınız. Güzel giden bir ilişkinin tam zir zirvesinde iplerin en sağlam olduğunu düşündüğünüz anda ip koptu. Tam olarak ilişkiyi bitirme yöntemi budur. Her şeyin güzel gittiğini düşündüğünüz bir anda tüm hataları sizin üzerinize atarak arkasına bak bakmadan gidebilir. Çok acımasızca ilişkiyi bitirir ve sonra pişman olup tıpış tıpış dönebilir. Bu burcun erkekleri ilişkiyi bitirme noktasında ikiye ayrıdır. Bazıları sonları net ve keskindir. Bazıları daha ılımlı ve düşünceli bir şekilde yaklaşır olaya. Diğerleri gibi tüm hataları kadına yükleyip gitmek yerine sorumluluk alarak ilerlemeyi düşünürler. Öncelikle ilişkideki problemler hakkında sizinle konuşmak isterler. Bu çabalar artış gösterirse tehlike yakın demektir. Eğer karşınızdaki kadında bu şekilde düşünüyorsa ilişki dalgasız son her Belki taraf için de bu ilişkinin bitmesi zor olmaz.